gibi yok gibi sanki var. Sence ben yermiyorum onu. Çanta bulabildin mi? Ben de bulamadım. Her <Gülüyor> şey kimse gelmedi mi lan? Bo dolu olan geliyor. Айтичек, как? Şey oldu be. de bir 3x olsaydı Lanet 3x Bu şeyin e, lanet bir 3x. olan bu. Ulan. Sen ne adamsın be. Şu arkamdan korkuyorum. şey söyle. Ya da git sen lobiye benden selam söyle. Peki beni Ter almayı vurdu. Gemizi de bulduk. Fullüz ya. Bu, bu oyunda da bundan daha başka full olamayız yani. Haydi. Bu oyunda bundan daha başka full olamayız yani, anladın mı? En son. <gülüyor> <gülüyor> Abi. ولا طولوز yani Hadi be ulan tam sabit duruyorlar tam sıkacağım chart diye şey yapıyor oynuyor sağa sola O oyunu çok dikkatli oynamam lazım. Kaybetmemem lazım. Çünkü bu oyunu ben istiyorum. Oyunu istiyorum çünkü şunu vursam bu taraf temizlenecek Ya abi sen ne kadar saklandın ya kardeş. Çocuk full saklanıyor ya. Boyun çok dikkatli oynamam lazım. Kaybetmemem lazım bu Her vurduğumu düşürmem lazım Her vurduğumu düşürmem lazım o yüzden. etmeye gerek yok. Alandayız zaten. Bu çocuk. Ne yaptı ben hala bilmiyorum. Çocuk ne yaptı hala bilmiyorum ya. Ellerim terledi lan. Uf, üşüdüm de ellerim üşüdü. Adam nereden geldi ya? Ne alaka? Şu adamı vuran çocuk var. Her vurduğumu vurmam lazım. Yani ıska olmaması lazım. Böyle böyle böyle aynen böyle. Yer alanı buraya. Yani birincilikle taşlandırmamız lazım. Ancak bu yakışırını gördüm. Hadi be yetiştirme. Gördüm. Bir tane vurmam lazım buna İkinciyi olmaması lazım Onu da gördük <Gülüyor> Biliyordum zaten senin böyle bir şey yapacağını orada. Geçerse iyi olur aslında. Sis yok değil mi? Dur öyle. Abiye Gülüm, kendine iyi bak kardeşim. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.